Rüyada et görmek ne demektir? Rüyanızda et gördüyseniz genelde kötüye, pişmemiş et gördüyseniz mutsuzluğa, hastalığa, üzmeye ve yalnızlığa, kasaptan et aldıysanız ölümün yaklaştığına, et kokmuş bayat bir et ise sıkıntı olacağına işaret eder. Rüyanızda et yediyseniz sahip olduğunuz malların artacağına, çiğ et gördüyseniz hayırlı olayların olacağına, yaşlı bir kişinin size et yedirmeye çalıştığını gördüyseniz, yüksek bir mevkiye ulaşacağınıza, pişmiş sığır etinden yediyseniz kız çocuğunun doğacağına işaret eder. Rüyanızda et kestiğinizi gördüyseniz kötülere çok yakınınızda bir düşman olduğunu ve sizi sürekli izlediğine, düşmanınızın sizin zayıf bir anınızı beklediğine, güçsüz olduğunuz anda harekete geçeceğine işaret eder. Rüyanızda et yemeği gördüyseniz zenginliğe, etin kavrulduğunu gördüyseniz ibadete, Rüyanızda etli yemek gördüyseniz ve onu etrafınıza dağıttıysanız sevilmeye işaret eder. Rüyanızda et pişirdiğinizi gördüyseniz uzun zamandır istediğinizi yapamadığınız bir hedefe ulaşacağınıza, paylaşmaya ve insanlar tarafından değer görmeye pişirdiğiniz et miktarı çoksa mal varlığınızın artacağına işaret eder. Rüyanızda ihtiyacı olan insanlara et dağıttığınızı gördüyseniz güzelliğe, adalete, hayra eğer et dağıttıysanız bu kişiler size dua ederlerse, çok büyük bir iyilik yaptığınıza ve sizin bunun farkında olmadığınıza işaret eder. Rüyanızda et kavuran bir kimse gördüyseniz, çok iyi bir ortaklık yapacağınıza, bunun sizin için çok iyi olacağına, o kavurmayı yerseniz yaptığınız işlerin hayırlı olduğuna, helal rızık yediğinize işaret eder. Rüyanızda et yıkadıysanız, ölen birilerin arkasından konuşulduğuna, bunun insanlar arasında hoş karşılanmadığına, eğer bir makamdaysanız iyi bir yönetici olmadığınıza, işaret etmektedir arkadaşlar. Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyanızda kedi görmeniz birçok şeyi işaret eder. Eğer dişi kedinin sizi ısırdıysa güzel ve rahat edeceğiniz bir yıl geçireceğiniz anlamına gelir. Ayrıca size sevimli görünüp kendisini sevdirmeye çalışan kötü niyetli bir kişiye de işaret eder. Rüyanızda yavru bir kedi gördüyseniz yavru kediler çok şirin görünse de bazı insanların sizinle ilgili kötü düşünceleri olduğu fakat bu planlarını gerçekleştiremeyeceklerini işaret eder. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıran ve size her zaman yardım eden birilerinin varlığını işaret eder. Rüyanızda sevdiğiniz kedi beyaz veya açık renkliyse bu bolluk, bereket, mal ve mükte artışa işaret eder. Evde, işte, aşkta huzurlu ve mutlu olacağınıza, konuşmadığınız veya tartıştığınız birisi varsa onunla barışacağınıza işaret eder. Rüyanızda siyah kedi gördüyseniz, aile hayatınızda büyük kavgalara ve sorunlara sebep olacak bir kimsenin var olduğuna, aile arasında sorunlar yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda sarı kedi gördüyseniz, size karşı bir düzenbazlık çevirecek birisiyle karşılaşacağınıza ve onunla ile güçlü bir rekabet içerisine gireceğinize işaret eder. Maddi yaşamınızda kısa sürede problemler olacağına işaret eder. Rüyanızda gri bir kedi gördüyseniz, manevi anlamda size problem olan ...veya yoran insanlardan kurtulacağınızı işaret eder. Aynı zamanda mal mülk artışına, ferahlığa ve iyi arkadaşlarla karşılayacağınıza işaret eder. Rüyanızda ölmüş bir kedi gördüyseniz veya kedi öldürdüyseniz... ...bir hırsızı yakalayacağınızı ya da birine karşı galip geleceğinizi işaret eder. Rüyanızda kedi tüyü gördüyseniz, meydana gelecek olan kötü bir olay nedeniyle... ...sıkıntıya düşüleceğinizi ancak uzun zaman sürmeyeceğine işaret eder. Rüyanızda kedinin sizi ısırdığını gördüyseniz kısa sürede bir hastalık ile uğraşacağınız ya da işlerinizin kısa bir süre ters gideceğini işaret eder. Rüyanızda kedi size sürtündü ve kendini sevdirdiyse etrafınızdaki insanların daha yakın imsel tavırlar içerisinde olacağını işaret eder. Rüyalarında karı kedi gören insanların hep olumsuz tabirler yapılmaktadır. Rüyada karı kedi görmek sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Kedi rüyada ya da gerçekte bulunan ortamdaki negatif enerjiyi kendine çeken, Ortamara rahatlık veren hayvan olarak anlatılır. Kendi başına hareket ettiği için sevilmeyen kediler aslında özgür ruhludurlar. Kediler kimsenin emri altına kalmak istemezler. Çok kuvvetli altıncı hisleri vardır. Rüyanızdaki kedi sizin de bu altıncı hisse sahip olduğunuzu ya da olacağınıza işaret eder. Rüyasında kedi gören kadın ise yakında bir bebeğe işaret eder. Başka bir arkadaşından böyle bir haber alabilir. Eğer rüyasında kediyi gören erkek ise eşinin hamile olduğunu öğreneceğini işaret eder. Eğer rüyanızda gördüğünüz kedi yaralı ve muhtaç durumdaysa kendi yaşamanızı kedide gördüğünüzü işaret eder. Rüyanızda veterinlere götürdüğünüz kedi sizin kendi problemlerinizi kendinizin çözeceğine işaret eder. Rüyanızda kedi sevdiğinizi gördüyseniz bu sizin merhametli bir insan olduğunuzu işaret eder. Çok karlı çıkacağınız iş tekliflerinin gelecek günlerde karşınıza çıkacağını işaret eder. Kişi kendi hayatında kedileri seviyorsa çok yakın bir arkadaş ...edineceğine işaret eder arkadaşlar. Rüyanızda yılan gördüyseniz bu ne demektir? Rüyanızda yılan gördüyseniz bu bir düşmana işaret eder. Diğer taraftan olumlu da yorumlanabilir. Parasal durumunuzun artacağına, hayatınızda yenilikler yaşayacağınıza işaret eder. Evlilikle bitecek bir ilişkiye başlayabileceğinizi işaret eder. Rüyanızda zehri olmayan, size zarar vermeyen bir yılan gördüyseniz... ...elinizde bol miktarda para, mal mülk geçeceğine işaret eder. Rüyanızda peşinizden gelerek sizi takip eden yılan gördüyseniz, size karşı bir düşmanınız olduğunu işaret eder. Rüyanızda kara yılan gördüyseniz, yeni bir mal mülk alacağınıza işaret eder. Rüyanızda su yılanı gördüyseniz, yeni bir arkadaş edineceğinize ve bu kişinin hali vakti yerinde olacağını işaret eder. Rüyanızda siyah bir yılan gördüyseniz, bu düşmanınızın sandığınızdan daha güçlü olduğunu işaret eder. Rüyanızda beyaz yılan gördüyseniz size zarar veremeyecek bir düşmanınız olduğuna işaret eder. Rüyanızda yılanın ayaklarının olduğunu gördüyseniz makam sahibi veya sizden daha güçlü bir düşmanınız olduğunu işaret eder. Rüyanızda altından veya gümüşten yapılmış bir yılan gördüyseniz hayırlı işlere başlayacaksınız demektir. Yaşamanızda size hayli dokunacak kişilerle karşılaşacağınıza işaret eder. Rüyanızda renkli yılan gördüyseniz bu inancı olmayan bir kişiyi işaret eder. Bu yüzden... Bu kişiden etkileyebileceğinizi, günaha girmeye teşvik edilebileceğinizi işaret eder. Rüyanızda kobra yılanı gördüyseniz bu da çok güçlü bir düşmanı işaret eder. Rüyanızda boa yılanı gördüyseniz sıkıntılı, problemli, karışık ve iyi olmayan günlerin yaklaştığını işaret eder. Rüyanızda gördüğünüz yılanın tırnakları ve pençeleri varsa düşmanınızın size karşı veya düşüncelerinin çok büyük seviyelere ulaştığını işaret eder. Rüyanızda yılan iri, uzun ve büyükse düşmanınızın sizden daha güçlü olduğunu, yılan küçükse düşmanınızın sizden daha zayıf olduğunu işaret eder. Rüyanızda uçan yılan gördüyseniz yakın zamanda sıkıntılı günlerinizin geçeceğini, kafanıza taktığınız problemler kolayca çözüleceğini, neşe ve mutlu bir yaşamı işaret eder. Düşmanınızın sizden kaçacağını da anlatır. Rüyanızdaki yılan çok uzun ve iri ise size korku veren bazı şeyler olacağına, yakın akrabalarınız içinden bir kişinin size duyduğu düşmanlığa işaret eder. İri yılanın bir başka yorumu da, düşmanınızın komşularınızdan biri olabileceğini işaret eder. Rüyanızdaki büyük yılan sizin ise, yakın zamanda mal ve mülk kapılarının açılacağına, evlet sahibi olabileceğinize işaret eder. Rüyanızda yılanla boğuştuysanız, sizi sevmeyen birinin kötü gönülün dokunacağına işaret eder. Rüyanızda bir yılan öldürdüyseniz, Düşmanlarınızı yeneceğiniz yurumu yapılır. Eğer yılandan korkmaz, dokunur veya onu elinizde tutarsanız, sosyal hayatınızda mutlu güller sizi beklediğini ve evliliğe işaret eder. Rüyanızda yılanı öldürdüyseniz veya yılanı parçaladıysanız, düşmanınızın mallarını da alacağınıza işaret eder. Rüyanızdan Rüyanızda yılan ağzınızdan çıkıyorsa, bir akrabanızdan zarar göreceğinizi, yılanın bedeninizden çıkması, bu akrabanız aranıza yakın bir kan bağı olduğunu işaret eder. Bu kişi çok yakın bir arkadaşınız da olabilir. Eğer yılan boğazınızdan çıkarak sizden uzaklaşıp toprağa girerse burayı gören kişinin vefat edeceğine işaret eder. Yüreğinizde bir yılan ağzınıza girdiyse çeşitli kurslara yazılacağınıza, yeni eğitim olanaklarına kavuşacağınıza, iç dünyanıza yeni şeyleri keşfedeceğinize işaret eder sayın arkadaşlar. Rüyada köpek görmek ne demektir? Rüyanızda bir köpek gördüyseniz bu sadakati, cömertliği ve korumayı işaret eder. İyi niyetinizin size başarıya götüreceğinin işaretidir. Ayrıca görmezden geldiğiniz veya unutmuş olduğunuz bir beceriyi işaret eder. Rüyada beyaz bir köpek gördüyseniz beyaz olumlu bir renktir. Barışı ve mutluluğu işaret eder. Arkadaşlarınız veya ailenizle olan ilişkinizin iyi yönde gittiğini gösterir. Kahverengi köpek gördüyseniz ilişkilerde kontrolden çıktığınızı veya ufukta yeni bir arkadaşlık olduğunu işaret eder. Çok renkli köpekler gördüyseniz genellikle her bir renkli ilgili yorumların bir karışımını temsil eder. Rüyada hasta bir köpeği gördüyseniz göz ardı edilmiş bir dostluğu işaret eder. Köpek ölmüşse veya ölüyorsa bu iyi bir arkadaşınızın kaybını işaret eder. Bir köpeğin elinizi ısırdığını gördüyseniz ihaneti işaret eder. Birinin bir köpek tarafından ısırıldığını görmek ihanete işaret eder. Rüyada köpek dövüşü gördüyseniz kendinizin bir yönünü görmezden geldiğiniz anlamına gelir. Savaşan köpekleri gördüyseniz sizinle etrafınızdaki biri arasındaki çıkar çatışmasını ifade eder. Rüyada bir köpeği öldürdüyseniz köpekler sizi yenmeye çalışan ahlaki olmayan problemleri işaret eder. Bazen köpekler tanıdığınız ahlaksız insanlar olabilir onları da işaret edebilir. Rüyanızda havlayan köpekler gördüyseniz etrafınızda asık suratlı ve can sıkıcı kişilerin olduğunu işaret eder. Belki de arkadaşlarınızdan olan hoşnutsuzluğunuz rüyanıza girmiş olabilir. Bir köpeğin sizi ısırdığını gördüyseniz hayatınızın yönünü dengelemek için ihtiyacınız olan gücü kaybetmiş olduğunuzu işaret eder. Bu rüya yaşamanızda yeni bir durum yaklaşırken tereddüt ettiğinizi ya da isteklerinizi ileriye taşımak için duyduğunuz isteği işaret eder. Rüyanızda mutlu bir şekilde havlayan köpek gördüyseniz hayatınızda mutlu olduğunuz ve sosyal ortamlara katılmak istediğinizi işaret eder. Köpek size karşı vahşice havlıyorsa etrafınızdaki insanları kontrol etmek istiyorsunuz demektir. Buraya size düşmanca yaklaşan arkadaşlarınızı işaret ediyor olabilir. Köpek satın aldığınızı gördüyseniz biraz ruhunuzu okşayacak sözler duymak istiyorsunuz demektir. Ayrıca kendinizi yalnız hissettiğinizi ve yeni dostluklar kurmaya ihtiyacı olduğunuzu size söyler arkadaşlar.